Belgesel, belgesel, kafamın içinde sen Gel desem, gelemez, bu nasılsın hatanım Görmezden, gelemem, tek yapmam gereken Evimde, üstümde, sorumluluk yüklemek Belgesel, belgesel, kafamın içinde sen Gel desem, gelemez, bu nasılsın hatanım Görmezden, gelemem, tek yapmam gereken Evimde, üstümde, sorumluluk yüklemek Kafamın içi dolu, kapatıp gidiyordum Selam ben Erinoğlu, evime yürüyordum Sokak sokak kesip durdum henüz çolaktan çoğu. Ne silah, bıçak, hiç tam yoktu yıkılmadan yürüyordum Uzak lokasyon bir de bana sor bazen geliyorlar Kaçmam lazım buradan, sınırlarım zor Ben zorla yaşıyordum, aklımı arıyorken Rap yaptım yaşıyordum, vaktimiz var.